Değerli genel Türkiye'nin tarafsız zaman ver bülteniyle karşınızdayız. Ben değerliyiz Ömer Tarıkmaz'da Haber.com. Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık <gülüyor> bir saattir bu ekranlarda günün çıkan geçmeye seçip paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tane çakarsak. Sosyal cep tarık haber, Pinterest tarık haber, Instagram tarık haber, TikTok tarık haber, diye Facebook tarık haber. LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Ahmet Tarık Haber, Sirt Red Tarık Haber, Reddit, Grant, Dive, Meşhur 08, Youtube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya hesaplarımızı tanıyacak olursak değerli dostlar, Twitch'de yayındayız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Selamlar. Bir kolayda yayın izi beğendim. Bir kolay kanalımız Tar Kabed bir yere ulaşabilirsiniz. videoya yayınlayız. Değerli dostlar, ıplayıp kanalımız Tarık Haber videomuzdur. Bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayında ister dostlar like kanalımız Tarık Haber devinden e, ulaşabilirsiniz. Twitter'da en nayısterli dostlar, Twitter'da sohbet odaları var biliyorsunuz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Ana haber <gülüyor> bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Bir saattir dediğimiz gibi bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz. Süper Lig geçen geçen skor oldu. Galatasaray'dan gövde gösterisi yapıldı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre tarihi fark geldi Galatasaray'dan Başakşehir karşısında yeni gollü gövde gösterisi yaptı Kerem Aktür kolu damgasını vurdu. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 14. Meripol Başakşehir ile Galatasaray'a karşı karşıya geldi. başakşehir Terim Misalim'de her iki takım taraftarların büyük gösterdiği müsabakada kazanan taraf yeri sıfırlık skorla Galatasaray oldu. Rakibine artı gol olup yağan sarı kırmızılılar lider Fenerbahçe ile puan farkını ikiye indirerek Dünya Kupası arasına girdi. İşte maçtan detaylar. Galatasaray. Son dakika, tarihi fark. Galatasaray'dan Başakşehir karşısında 7 gollü gövde gösterisi. Kerem Aktürkoğlu damgası. Son dakika, tarihi fark. Galatasaray'dan Başakşehir karşısında 7 gollü gövde gösterisi. Kerem Aktürkoğlu damgası. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda her iki takım taraftarların da büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf 7-0'lık skorla Galatasaray oldu. Rakibine adeta gol olup yağan sarı kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını ikiye indirerek Dünya Kupası arasına girdi. İşte maçtan detaylar. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan müsabakada Sarı Kırmızılılar rakibine karşı adeta bir gölde gösterisinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Galatasaray'e, Başakşehir karşılaşmasından ise 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 86. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45 dakikada penaltıdan Mavru Icardi, 45-4 dakikada kendi kalesine İnda İshimiye, 65. dakikada Ries Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe ile puan farkını ikiye indirerek Dünya Kupası arasına ikinci sırada girdi. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Başakşehir ise 24 puanla dördüncü sırada yer aldı. Galatasaray, Dünya Kupası'nın ardından İstanbul Sporu konut edecek. Başakşehir ise Ümraniye Spor deplasmanına gelecek. İlginizi çekebilir. Emre Belozoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Tam 7 gol birden. Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'da Icardi'nin yaşadığı pozisyon spikeri bile hayrete düşürdü. Mauro Icardi şova devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı 2 gol atan Icardi, Başakşehir'e karşı da bir gol bir asiste oynayarak formunu sürdürdü. Başakşehir tarihinde bir iyiydi. Karşılaşmadan 7 0lık mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçta bu kadar gol yedi. Oliveira'dan etkili köşe vuruşu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray bir köşe vuruşu kazandı. Sarı kırmızılılarda topun başına Sergio Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun yaptığı orta kaleye doğru yönelirken, Kaleci Muhammed Şengezer son anda müdahalede bulundu ve topu dışarı attı. Kerem Aktürkoğlu sahnede. Galatasaray, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine verkaçla girmeye çalıştı ancak top, savunmada kaldı. Baskısını sürdüren Aktürkoğlu, meşin yuvarlığa kaptı ve sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Abdülkerim dileğe takıldı. Müsabakanın 31. dakikasında Sac habló'nin ortasında Abdülkerim Bardakçı iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Bardakcı'nın şutu direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Icardi'nin çabası yetmedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti. Penaltı ve gol Icardi. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Ferreira 43. dakikada ceza sahasına girdiği sin alanında İsmi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Mauro Icardi geçti. Arjantinli Yıldız, Meşin Yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı. Kendi kalesini attı, fark açıldı. Icardi'nin golünün ardından 45-3 dakikada sağ kanattan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar götüren Milot Hican'ın içeriye çevirmek istediği Meşin Yuvarlak, Hyundai Slimiye'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, skoru 3-0-A getirdi. Icardi'den muhteşem asist, Kerem'den duble. Karşılaşmanın 59. dakikasında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde bulunan Mauro Icardi, topuk pasıyla Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Genç futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 4-0-A geldi. Mertens de galaya katıldı. Galatasaray, 4. golden sonra da adeta yağmur gibi yağmaya devam etti. Minot Rasyca, rakip ceza sahasının sağında topla buluştu ve içeriye giren Bries Mertense pasını çıkarttı. Belçikalı Yıldız, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı. Kerem'den Hattırıcık Galatasaray, 86. dakikada 6-0 önüne geçti ve bu golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Genç Yıldız, bu skorla birlikte maçtaki 3. golünü atmış oldu. Abdülkerim noktayı koydu. Sarı Kırmızılılara 7-0'lık galibiyeti getiren golü ise Abdülkerim Bardakçı kaydetti ve karşılaşma 7-0'lık skorla sonuçlandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 2023'ten iparenin tüm Türkiye'de uygulanacak artık devlet olarak biz karar vereceğiz dedi. Bakan yeni dönemi duyurdu. Değerli izleyenler. Çiftçileri yakınlar ilgilendiriyor. Bakan Kılıççı açıkladı. Üreticimizin ne ekeceğini devlet olarak artık biz karar vereceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı ait Kılıççı, tarımda üreticileri üretimle ilgili planlama konusunda yönlendireceklerini belirtti. Bakan Kılıççı. Toprak, iklim, su oranı, sanayi, altyapı ve üst yapıyı dikkatli ala bir yönlendirmede bulunacağız ve üreticimizin ne ekeceğine artık biz devlet olarak karar vereceğiz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Bakan Kirişçi açıkladı. Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz. Çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Bakan Kirişçi açıkladı. Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımda üreticileri üretimle ilgili planlama konusunda yönlendireceklerini belirtti. Bakan Kirişçi toprak, iklim, su oranı, sanayi, altyapı ve üst yapıyı dikkate alarak bir yönlendirmede bulunacağız ve üreticimizin ne ekeceğine artık biz devlet olarak karar vereceğiz ifadelerini kullandı. Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Yozgat'ta gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yozgat Valisi Ziya Polat'ın yaptığı toplantıda Bakan Kirişci, sektör temsilcilerinin sorularını yanıkladı. Burada konuşan Bakan Kirişci, tarımda üreticilerin ne ekmeleri konusunda yönlendireceklerini söyleyerek, bunu hep anlatıyorum, akılda kalsın diye. Şu anda bir tarlanız var. O tarlaya bir bina yapmak istediğinizde bir yığın kuruldan izin almak durumundasınız. Ama aynı tarlayı istediğinizi yere ekip istediğinizi dikebiliyorsunuz, kimseye sormadan. Değerli arkadaşlar öyle bir tarım olmaz, böyle bir tarım ülkesi olmaz. Bu Yozgat'ta da diğer şehirlerimize de asla ve kata yakışmaz. Biz burada mutlak surette üreticilerimizi üretimle ilgili planlama konusunda yönlendireceğiz. Onlara orada toprak, iklim, su oranı, sanayisi, bütün altyapısı üst yapısıyla bunları dikkate alarak bir yönlendirmede bulunacağız ve üreticimizin ne ekeceğini artık biz devlet olarak karar vereceğiz. Kimsenin bunu düşünme şansı yok. Efendim bizim gelirimiz düşebilir doğru bazı ürünler var ki size az kazandırabilir. Ama burada geliri de belirli bir düzeyde garanti altına alan Tarsim'in yeni bir uygulaması var. Gelir koruma poliçesi, poliçe şu anda Konya'nın bütün ilçelerinde uygulanıyor. 2023'ten itibaren de tüm Türkiye'de uygulanacak. Biz burada sigorta firminin ınıkamı olarak biz karşılıyoruz üreticimizde yüzdeylık bir kısmını inşallah kendisi karşılayarak böyle bir gelir garanti altına almış olacağız. O nedenle bizim bakanlık olarak hele şu Türkiye yüzyılı bağlamında tarım ve orman dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu yüzyılın adeta ana eksenini oluşturacak, omurgasını oluşturacak. Yani ben tarımsız bir yüzyıl veya da ormansız bir yüzyıl düşünemiyorum. Kimsenin de bunu düşünme şansı yok. Buradan hareketle bizim mutlak suretle üreticiler olarak hükümetin yaptıklarını dikkate almamız ve buna uygun şimdiden kendimizi hazırlamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan suyludan kılıç. Sayın Bakan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat boyunca bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Televizyonlar canlı yayındaydı. Tatbikata damga vuran Edis ayındası ortaya çıktı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre televizyonlar canlı yayındaydı. Sosyal medya tatbikat andaki o şarkıyı konuşuyor. Edis'ten yanıt gecikmedi. Son dakika haberine göre 12 Kasım 1999 yılında medara gelen düzce depreminin yıl dönümüne yapılan tatbikat tüm Türkiye'de uygulandı. Türkiye'nin merakla beklediği tatbikat sırasında çalan Edris şarkısı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili şarkıcı Edris'ten de paylaşım geldi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika televizyonlar canlı yayındaydı. Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor. Edisten yanıt gecikmedi. Son dakika, televizyonlar canlı yayındaydı. Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor. Edisten yanıt gecikmedi. Son dakika haberi. 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan tatbikat tüm Türkiye'de uygulandı. Türkiye'nin merakla beklediği tatbikat sırasında çalan Edis şarkısı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili şarkıcı Edis'ten de paylaşım geldi. Son dakika, tüm Türkiye bugün saat 187'de yapılan deprem tatbikatını merak ediyordu. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkesin telefonlarına SMS'e gönderildi. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapıldı. Bazı telefonlara bildirim gitmedi. Nedeni belli oldu. Tatbikat sırasında Edis şarkısı. Tatbikat sırasında yaşan bir olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat sırasında verilen görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis'in şarkısının duyulması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Son dakika, Türkiye'nin beklediği tatbikat. Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı. Edis'ten yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili şarkıcı Edis de Titter'dan paylaşımda bulundu. Edis yaptığı paylaşımda bana kendi şarkınla çöp kapan yaptırdınız ya ifadelerini kullandı. Bana kendi şarkınla çöp kapan yaptırdınız ya. Edis, Edis Gorgulu, November 12, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yer Aksaray. Suriyeli işçinin feci sonu. İmamoğlu'nun Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray karşı hayatının şokunu yaşadı değerli izleyenler. Emre, Emre oldu. Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Tam 7 gol birden. Galatasaray'a karşı 7-0 mağlup olan Başakşehir'e teknik direktör Emre Belazol hayatın şokunu yaşadı. Bugüne kadar çalıştırdığı hiçbir takıma 7 farklı skor görmeyen tecrübeli isim Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Spor. Spor. Galatasaray. Emre Belazoğlu Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Tam 7 gol birden. Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Tam 7 gol birden. Galatasaray'a karşı 7-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu hayatının şokunu yaşadı. Bugüne kadar çalıştırdığı hiçbir takımda 7 farklı skor görmeyen tecrübeli isim, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan mücadelede Galatasaray rüzgarı esti. Maçtan önce kimsenin hayal etmeyi bir skorla karşılaşmadan ayrılan Sarı Kırmızılılar, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na bir ilki yaşattı. Kariyerinde bir ilk yaşandı. Bu sezon çok az gol yemesiyle dikkat çeken Başakşehir, Galatasaray'dan bir maçta 6 gol yedi. Emre Belözoğlu, bu skorla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir süper lig maçında 7 gol yedi. Karşılaşma öncesi ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu Civertliler, en az gol yiyen takım unvanını Konya Spor'a devretti. 8 gol. İlginizi çekebilir. Tarihi farı. Galatasaray'dan gövde gösterisi. Kolay bir maç oldu, G Saray'a teşekkürler. Galatasaray'da Icardi'nin yaşadığı pozisyon spikeri bile hayrete düşürdü. İlk 12 maçta 8 gol yemişti. Başakşehir'in başında 12 maçta yalnızca 8 gol yiyen Emre Belözoğlu'nun ekibi Galatasaray'a karşı bir maçta 7 gol yedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olacağız ve diğer haberimize geçiyoruz. Konya'da akıl almaz olay yaşandı değerli izleyenler. 43 bin lira yola saçıldı. Toplamak için yarıştılar değerli izleyenler. Konya'da akıl almaz olay yaşandı. 43 bin lirayı poşete koydu. Arabasının üzerinde unuttu. Paralar yola saçıldı. Akıllara veren olay Konya'da yaşandı. Bir kişi poşete koydu. 43 bin lirayı arabasının üzerine koydu. Parasını unutan şahıs aracıyla hareket etti. Aracının hareket etmesiyle paralar yola saçıldı. Ekipler tarafından paranın sahibine 35.960 lira teslim edilirken geriye kalan 7.040 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı. Haber. Haber. Güncel. Konya'da akıl almaz olay. 43.000 lirayı poşete koyduk. Arabasının üzerinde unuttu. Paralar yolası açıldı. Konya'da akıl almaz olay. 43.000 lirayı poşete koyduk. Arabasının üzerinde unuttu. Paralar yola saçıldı. Akıllara durgunluk veren olay Konya'da yaşandı. Bir kişi poşete koyduğu 43 bin lirayı arabasının üzerine koydu. Parasını unutan şahıs aracıyla hareket etti. Aracın hareket etmesiyle paralar yola saçıldı. Ekipler tarafından paranın sahibine 35.960 lira teslim edilirken, geriye kalan 7.400 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı. Namık Kemal Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişi, evden çıkarken poşete koyduğu 43 bin lirasını otomobilinin üzerine bıraktı. Bir süre sonra, para poşetini üzerinde unuttuğu aracıyla hareket eden kişinin 43 bin lirası, Adana-Konya Karayolu'nda savruldu. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, yolda duran bazı sürücüler tarafından paraların toplandığını tespit etti. Kayıp yedi binası 40 lira aranıyor. Araçların plakasını belirleyen ekipler, sürücülere ulaşarak paraları geri aldı. Paranın sahibine 35.960 lira teslim edilirken, geriye kalan 7.040 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Bekleyen indirim haberi geldi akaryakıtta sevindiren gelişme yaşandı değerli izleyenler. Akaryakıt fiyatlarına sevindiren gelişme yaşandı. İndirim haberi geldi. İşte benzin ve son durum. 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları habermişti. Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından deva, yakından takip edilirken sevindiren bir gelişme yaşandı. Zaman ve indirim haberleri ile sürekli değişkenlik gösteren Benzin ve motorun rakamları yine değişiyor. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelen habere göre motorun önümüzdeki salı gününe geçerli olmaksızı beklenen önemli bir indirim gelecek. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durumun detayları. Finans Finans Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme İndirim haberi geldi. İşte benzin ve motorun da son durum 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme. İndirim haberi geldi. İşte benzin ve motorinde son durum. 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından devam ederken sevindiren bir gelişme yaşandı. Zam ve indirim haberleriyle sürekli değişkenlik gösteren benzin ve motorin rakamları yine değişiyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelen habere göre motorine önümüzdeki salı gününden geçerli olması beklenen önemli bir indirim gelecek. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durumun detayları. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar artık herkesi bıktırdı. Ancak yine de gelecek olan her indirim ve zam haberi yakından takip edilmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları sürekli gelen indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterse de Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen haber nihayet geldi. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Kasım 2022 benzin motorin, mazot fiyatları ne kadar? akar akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? Dizel yakıt ne kadar oldu? Herkes bu soruların cevabını ararken beklenen indirim haberi geldi. Son dakika indirim haberi geldi benzin ve motorinde. İlk haberine göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda bir Türk lirası 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre bugün geçerli olan fiyatlara göre, İstanbul'da motorun litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor. Akaryakıta üst üste zam. Ekim ayında motorun fiyatları için yapılan üst üste 5 zamnın ardından Kasım ayının ilk haftasında benzin fiyatı da arttı. Geçtiğimiz ay 2 kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL'ye yükselmişti. Ayın ilk gününde 71 kuruş daha artan fiyatlar Cuma günü bir kez daha değişerek benzin litre fiyatı lira 31 kuruş zamlandı. Otogazada 49 kuruşluk artış yapıldı. İlginizi çekebilir. Akaryakıtta endişelendiren duyurum. Akaryakıt indirimi için sevindiren tahmin. Benzin ve motorin için indirimi yolda. Dolar fiyatlarında düşüş. Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmelerin ardından gerileyen dolar/TL kuru 18,54 seviyelerine kadar geriledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilosu 80 liraya kadar çıkmıştı. Yeni fiyatı. Bir aydan az süreniz var. Cezası 2534 TL'ye çıkacak. Fiyat artışları gündemden düşünüyordu. Konut sektöründen iyi haberler geldi. 300 bin TL düştü. Haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olmaya devam edeceğiz ve diğer haberimize geçiyoruz. E Aksaray Suriyeli işçinin feci sonu değerli izleyenler Suriyeli feci sonu yaşandığı pancar toplama makinesine düştü değerli izleyenler korkunç olay Aksaray'da yaşanmış 26 yaşındaki Suriye uyduklu Ziyad Ziyad İsa pancar e, yük, yük, yüklediği yükledi makinenin içine düştü. İpar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyad İsa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Haber Güncel Suriyeli işçinin feci sonu. Pancar toplama makinesine düştü. Suriyeli işçinin feci sonu. Pancar toplama makinesine düştü. Korkunç olay Aksaray'da yaşandı. 26 yaşındaki Suriye Uyruklu Ziyat İsa, pancar yüklediği makinenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyat İsa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, saat 16.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Salırı alacak köyünde meydana geldi. Saati Yıldırım'a, 55, ait tarlada çalışan Suriye Uyruklu Ziyat İsa, dengesini kaybedip pancar yüklediği makinenin içine düştü. Durumu fark eden çiftçiler, jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Soruşturma sürdürülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan konteziyat İsa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suriyeli gencin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.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 Kolay bir maç olduğu deri Galatasaray'a teşekkürler dedi değerli izleyenler. Emre Belazoğlu'ndan maç sonunda ilginç açıklama geldi. Kolay bir maç olduğu Galatasaray'a teşekkürler dedi. Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı aldığı 7 0lık tarihi talih ardından teknik direktör Emre Belazoğlu flaş ifadeler kullandı. Takımını eleştiren ve seviyelerinin çok yukarıda olmadığını söyleyen Belazoğlu Galatasaray'a teşekkürlerdi. Spor. Spor. Medipol Başakşehir. Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda ilginç açıklama, kolay bir maç oldu, Galatasaray'a teşekkürler. Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda ilginç açıklama, kolay bir maç oldu, Galatasaray'a teşekkürler. Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı aldığı 7-0'lı tarihi skorun ardından teknik direktör Emre Belözoğlu flash ifadeler kullandı. Takımını eleştiren ve seviyelerinin çok yukarıda olmadığını söyleyen... Be Galatasaray'a teşekkür etti. Galatasaray maçının ardından mikrofon başına geçen Emre Belözoğlu'ndan net ifadeler geldi. Takımını eleştiren Belözoğlu sistem dolu sözler kullandı. Kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim. Emre Belözoğlu, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı. Çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim. Oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular." Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var. İlginizi çekebilir. Tarihi far. Galatasaray'dan gövde gösterisi. Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı. Tam 7 gol birden.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 Demek ki bir kişi eksik oynamalıyız dedi değerli izleyenler. Jorge Jesus'tan Giresunspor yenilgisi sonrasında olay sözler geldi. Spor, spor haber, e, son dakika haberine göre Super Toros Super Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspora 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'li teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Sarıra Cüretler'in hocası hala lider olduklarını belirtirken demek ki bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor ifadelerini kullanmış. Spor, spor, Fenerbahçe. Demek ki bir kişi eksik oynamalıyız. Jorge Jesus'tan Giresunspor yenilgisi sonrasında olay sözler. Demek ki bir kişi eksik oynamalıyız. Jorge Jesus'tan Giresunspor yenilgisi sonrasında olay sözler. Spor haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin hocası hala lider olduklarını belirtirken, "Demek ki bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Spor haberleri, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile biten Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler konuk ettiği rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 10 kişi kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda takımını orta sahada topladı ve taraftarları selamlamaları istedi. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. İşte Jesus'un sözleri. Maça iyi başlamıştık ama beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyordu. 11'e 11 ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyordu. Sonrasında iki gol yedik. Demek ki bir kişi eksik olmalıyız. Ligde hala gideriz. Ligde iki, bir tane de şampiyonlar ligi elemesinde mağlubiyetimiz var. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor. Hemen imzalardım. Olan oldu. Eğer bana Dünya Kupası arası için takımınız ligi bir puan farklı lider olarak tamamlayacak deseydiniz. Hemen imzalardım. Şu an puan farkı de fazla. Aynı hakem kırmızı gösterdi. Lidde, evimizdeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kartı gösteren hakem. Valencia'ya kırmızı kartı gösteren hakem. Geciktik çünkü. Toplantıya geciktik çünkü oyuncularıma kimse soyunma odasından çıkmasın dedim. Hep birlikte vedalaşmak istedim. İyi tatiller dilemek istedim. Çünkü bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları sosyal Ana haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. saçının eşi hayatını kaybetti değerli izleyiciler. Son dakika haberine göre Zeliha Sunal'ın eşi hayatını kaybetti. Türk pop müzik şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti. Zeliha Sunal eşi Nazmi Sunal'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Son dakika Zeliha Sunal'ın eşi hayatını kaybetti. Türk pop müzik şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti. Zeliha Sunal Eşi Nazmi Sunal'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk Pop Müziği sanatçısı Zeliha Sunal sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal yayınladığı mesajda "Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmi'mi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi Pazar günü ikindi namazının ardından zincirlik Kuyu Mezarlığında toprağa verilecek. D.D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sevgilisiyle çıplak yatak bozunu paylaştı. Ana haber temiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün yürekleri sızlatan görüntüler, görüntü geldi. Ata işkence saniye saniye kameralara yansıtı. Anavut köyde yürekleri sızlatan görüntü meydana geldi değerli izleyenler. Atanın yüzüne vurarak işkence yaptı. Anavut köyde gece at arabası ile hurda toplayan iki kişi kendileri çeken ata işkence yaptı. Şahısların temelli atın yüzü, yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerası anbean yalnız. Ömer. Haber. Haber. Yaşam. Arnavut köyde yürekleri sızlatan görüntü. Atın yüzüne vurarak işkence yaptı. Arnavutköy'de yürekleri sızlatan görüntü. Atın yüzüne vurarak işkence yaptı. Arnavutköy'de yürekleri sızlatan görüntü. Atın yüzüne vurarak işkence yaptı. Arnavutköy'de gece at arabası ile burada toplayan iki kişi, kendilerini çeken ata işkence yaptı. Şahısların kemer ile atın yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aravutköy Hicret Mahallesi'nde dün gece acılık yapan ve sarboş oldukları iddia edilen iki kişinin kendilerini çeken ata işkencesi, onları camdan gören vatandaşların yüreklerini dağladı. Kemal ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi. Polis ekipleri kendilerini çeken ata işkence yapan kişilerin peşine düştü. İlliyat!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 Biliyorsunuz bugün Türkiye genelinde saat 18.57 deprem tatbikatı yapıldı. Türkiye genelinde deprem tatbikatı bazı yapıldı ama bazı telefonlara bildirim gitmedi. Nedeni ise belli oldu. AFAD koordinasyonunda düzce depreminin 23. yılı. Dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde deprem anı ülke tatbikatı yapıldı. Tatbikat esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim geldi. Öte yandan bazı telefonlara mesaj gelmemesi veya geç gelmesine ilişkin olarak da Afat Başkanı Yunus Sezer tarafından açıklama geldi. Merak eden detayları haberimizde. Haber. Haber. Güncel. Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapıldı. Bazı telefonlara bildirim gitmedi. Nedeni belli oldu. Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapıldı. Bazı telefonlara bildirim gitmedi. Nedeni belli oldu. AFAD koordinasyonunda, Düzce depreminin 23. yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve 2'de deprem anı ülke tatbikatı yapıldı. Tatbikat esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim geldi. Öte yandan bazı telefonlara mesaj gelmemesi veya geç gelmesine ilişkin olarak da Afat Başkanı Yunus Sezer tarafından açıklama yapıldı. Merak edilen detaylar haberimizde. Türkiye genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapıldı. Vatandaşlara SMS gönderildi, radyo ve televizyonlardan duyurular yapıldı. Tatbikat bildirimleri ise bazı telefonlara gelmedi. Konuya ilişkin Afat Başkanı Yunus Sezer'den açıklama geldi. Son dakika... Türkiye'nin beklediği tatbikat. Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Afat Başkanı Yunus Sezer, çöp kapan tutun tatbikatı sonrası CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Muhabir Alparslan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sezer, bazı telefonlara mesaj gelmediğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi. Öte yandan AFAD'ın deprem tatbikatı bildirimi bazı vatandaşlara yaklaşık 2 saat sonra geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yer Aksaray. Suriyeli işçinin feci sonu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Ali bir haz aldım dedi, fenadatçileri sinirlendiren sözler geldi değerli izleyenler. Greson Spor'a forması giyen olcan çalıyanın açıklamalara sosyal medyada gündem oldu. büyük haz aldım, kalecimize iş iş bile düşmedi dedi. Bir dönem kalp tasarda forma giyen Greson Spor'da Oğulcan Çağlayan, P.A. karşısında alınan galibiyet hakkında kullandığı sözleri sardı, acüretli taraftarları bir hayli sinirlendirdi. P.A. karşı aldıkları galibiyetin kendisine ayrı bir haz verdiğini dile getiren Çağlayan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Spor. Spor. Fenerbahçe. Giresun spor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Büyük haz aldım. Kalecimize iş bile düşmedi. Giresun spor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Büyük haz aldım. Kalecimize iş bile düşmedi. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Giresun sporlu Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet hakkında kullandığı sözler sarılı taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyenin, kendisine ayrı bir haz verdiğini dile getiren Çağlayan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Oğulcan Çağlayan Giresunspor spor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ın Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Ayrı bir haz aldım. Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde hiç sahada ilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz verdi bana. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan. Kalecimize iş bile düşmedi. Çok ezilen olmadık. Bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş bile düşmedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Jesus, oyuncularımla... Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Asgari ücret zammı netleşti gibi herkes 10 bin olur diyordu ama değerli isyanlar. Asgari ücret 2023 zam netleşti gibi işte kulislerde konuşulan son asgari ücret senaryoları herkes 10 bin olur diyordu ama. Milyonlarca kişi aralık kaynağının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete gelecek zam oranı ile ilgili kulis bilgilerini merak etmeye devam ediyor. Geçen sene asgari ücrete ilk yapılan artı %50 olarak gerçekleşmesi bu yılda aynı beklentiyi oluşturdu. Peki asgari ücretin %50'lik bir artış yapılırsa kaç lira olur? İşte herkesin merak ettiği asgari ücret ne kadar olacak sorusuyla ilgili son gelen kulis bilgileri. Finans, finans, ekonomi. Asgari ücret 2023 zamlı netleşti gibi. İşte kulislerde konuşulan son asgari ücret senaryoları. Herkes 10 bin olur diyordu ama. Asgari ücret 2023 zamlı netleşti gibi. İşte kulislerde konuşulan son asgari ücret senaryoları. Herkes 10.000 olur diyordu ama. Milyonlarca kişi aralık ayının yaklaşması ile birlikte asgari ücrete gelecek zaman oranı ile ilgili kulis bilgilerini merak etmeye devam ediyor. Geçen sene asgari ücrete ilk yapılan artış %50 olarak gerçekleşmesi bu yılda aynı beklentiyi oluşturdu. Peki asgari ücrete %1 artış yapılırsa kaç lira olur? İşte herkesin merak ettiği asgari ücret ne kadar olacak sorusu ile ilgili son gelen kulis bilgileri. Tüm çalışanların gözü asgari ücret 2023 zamlı ile ilgili gelişmelere çevrilmişken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklamalar peş peşe gelmişti. Asgari ücret dahil tüm çalışanların yeni maaşları enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam oranı merak konusu oldu. Asgari ücrete %40 ya da %50 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2023 yılında yeni asgari ücret için konuşulan o senaryolar. Asgari ücret zamı ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret için çok sayıda zam ihtimali konuşuluyor ancak bunlardan en çok öne çıkan iki seçenek var. Asgari ücrete %40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, %50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise refah payı ile birlikte asgari ücretin 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde. Asgari ücrette son dakika açıklaması. Bakanlık, emekli ve çalışanların ocak zammına ilişkin hazırlık ve hesaplamalara başladı. Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılıyor. Bilgin, kabine toplantısının ardından asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personele ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, Geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin 10 günde tamamlanması yönündeki kararlılığın anımsatılması üzerine asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil yanıtını verdi. Bakan Bilgin, asgari ücret için işveri teşvik konusunun da komisyonda konuşulacak bir konu olduğunu ifade etti. Asgari ücrette %50 zam beklentisi. Geçen yıl başında asgari ücrete yapılan %50 artış, Devlet yönetiminden gelen açıklamalar ve enflasyonun bu yıl geçen seneye göre daha yüksek seyretmesi, bu yıl başında da asgari ücret için en az yüzdelik bir zam beklentisi oluşturdu. Asgari ücrete %50 zam uygulanması halinde, yeni yıl için ücret 8.250 lira olacak. Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor. Asgari ücret komisyonunun toplanacağı aralık ayına kadar gerçekleşecek enflasyon oranı da açıklanacak zamda etkili olacak. Asgari ücret, pek çok ödemenin hesaplanmasında referans değer olarak kabul edildiği için, kamu maliyesi için kritik önem taşıyor. İlginizi çekebilir. Merkez Bankası raporunda asgari ücret detayı. Kıdem tazminatına ocak düzenlemesi. Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı. 8.000 asıl liranın altında olmayacağı konuşuluyor. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra net asgari ücret 5.500 lira olmuştu. Yeni yıl zamında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise %40-50 aralığında. Polislerde yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8.000 liranın altında olmayacağı konuşuluyor. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Bakanlığın teklifi üzerine asgari ücret tespit komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor. Asgari ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarını da etkileyecek. Asgari ücret artışı, İPS'e işte bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası alanlara, yurt içi ve yurt dışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemiyor. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor. Sözleşmeye Kadro Bakan Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer alıyor dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilosu 80 liraya kadar çıkmıştı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Değerli izleyenler geçmiyoruz ve saat bir saat tren bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın. Da... <gülüyor> Tekrar görüşmek dileğiyle uçakalın değerli izleyenler. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize de destekleyebilirsiniz. destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz uçakalın.